geçen hafta Havz-ı Kevser kısmında kalmıştık sayfa 202 buradan devam edeceğiz inşallah Bismillah ve Havzun Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem hak'kul Hazreti peygamberin Havz-ı Kevseri haktır li taulihi teala Allah Teala'nın şu ayetine binaen inna a'tayna kel Kevser sana Kevser'i verdik. Bu ayete binaen havz Kevser haktır, gerçektir. Ve fesserahül cümhuru e, alimlerin çoğunluğu bunu şöyle tefsir eder. bir havdihi ev nehrihi yani e, al, Hazreti Peygamber'im Havzı ve Nehri şeklinde ifade ederler. وَلَا تُنَاف۪ي بَيْنَهُمَا Bunların arasında e, bir dakikanızı müsa isteyeceğim. Ya oğlum niye seyrediyorsunuz? Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın bizim ufaklık operasyon yapıyor. Onu şey yapmak için e, böyle bir ara verdim. evet Alimlerin çoğunluğu onları havuz, yani havuz yani havuz dediğim şey, havuz ve nehir olarak ifade ederler. وَلَا تُنَاف۪ي beynehuma Yani bu ikisi birbirine zıt değildir. Yani birbirini naks eden, birbiriyle çelişen bir şey değildir. لِأَنَّ نَهْرَهُ fil الْجَنَّةِ Çünkü Hazreti Peygamber'in nehri cennettedir. <gülüyor> Havzı da kıyametin e, e, ne diyelim gerçekleştiği yerdedir. Veya işte ne bileyim şunu mu kastediyor, şunu kastediyor diyebiliriz. İşte yani insanlar e, işte mezarlarından kaldırılmış, tam o hesaba giderken orada olan bir şey. Diyebilir miyiz? Kadir Hocam böyle. böyle. Sesin kapalı hocam. Yani kıyametin koptuğu yer kelime olarak baktığımızda kıyametin koptuğu yerde herhalde daha işin başlangıcında kıyametin demek. Kıyametin koptuğu diyor, yer. Hals, cenni, şeyde, nehir en sonda. Cennette. Tamam işte, yani. Işin başında. Evet yani kıyamet Evet. Yani şunu, şunu ben şöyle anlıyorum hocam. Kıyamet kopmuş e, yani yok oluş bitmiş Artık ondan sonra mezarlardan kaldırılma süreci başlıyor ya hocam. Evet. Tam orada ya yani insanlar böyle kalkmışlar, işte susuz bir şekilde gidiyorlar. Tam işte müminlere e, böyle bir ferahlık olacak evet. şekilde onu kastediyor. Muhtemelen evet. Ala Khilafin, evet. Ala Khilafin bu konuda da şöyle bir tartışma var diyor. Şöyle bir e, ne diyelim anlaşmazlık var. Ki Yani bu, yani sırat köprüsünden önce mi olacak yoksa sırat köprüsünden sonra mı gelecek diye. Ve ve bu. Yani burada en yakın ihtimal ve en doğrusu da sırattan sonra olmasıdır. Yani. Daha iyi. E, hocam Mustafa Selim hocamızın mı internetin ah, sıkıntı hadi. var? Ee, evet. E, ya benimkinde ben geliyor mu şu an ses? Şu an şu geliyor an iyi, ama e, arada hocam... donmalar. Ya abi bu vallahi bilemiyorum. Şöyle biraz daha e, bütünün olduğu yerlere doğru yaklaşın belki düzelir. Şu an iyi mi? Hı hı. İyi gözüküyor hocam şu Aynen. an. Hocam şu an sesiniz gelmiyor. E, e, e, e. Kadir hocam sizde de durum aynı Vallahi değil işte, mi? aynı aynı. Yani internet bağlantısının ya sizin sesiniz bana geliyor ya. <gülüyor> şu an Seninkide, geliyor musun? Şu an geliyor hocam. Geliyor ama ara ara donuyorsun. Ya hocam işte e, bu internet bağlantısı bizim haricimizde olan bir şey olduğu için şey yapamıyoruz, müdahale edemiyoruz. Dua edelim inşallah çok kötü sıkıntı olmasın. <gülüyor> i̇nşallah. Evet, eee vekal <gülüyor> Kurtubi der ki ve huma havdani yani hav havz-ı Kevser'i kastediyor diye anlıyorum. Bu iki havuzdur. Evet. Aha duha kabla's-sırati birinci havuz Sırat Köprüsü'nden öncedir. Ee, ve kablel mizani alel asahi yani doğrusu e, mizandan yani hesaptan önce olmasıdır diye ifade ediyor. Hocam doğru mu anladık burayı yoksa evet, farklı efendim, da anlayabilir miyiz? Öyle, yok, Ben de öyle. Sırattan önce veya sonra ama sonra olması daha e, şey diyor. Daha doğru diyor. Yok yok şu kurtubi. Kur'an diyor ya e, sırattan önce ve mizandan önce şeklinde söylüyor ya. Yani muhtemelen şey diyor değil mi hocam burada e, havzı kevser'in işte yani özellikle şeyden önce hesaptan ol, önce olduğunu olduğu daha doğrudur şeklinde bir Evet. Çünkü Görüşürüz. şey ben de öyle hatırlıyorum ha, bu Havz e, ne zaman olacak tartışması var hatta bu ahiret aşamalarını e, sırasına koymaya çalışıyorlar ya bu Havz Hı -hı. konusundaki rivayetler biraz tartışmaya yol açıyor bazıları Havz en sona doğru artık bütün işlemler bittikten sonraya. bazı rivayetler o anlamı yansıtıyor bazıları yok daha işte başlamadan yani hesap başlamadan önce mizan başlamadan önce çünkü mizandan sonra daha sırat olacak bunu bu ihtilaflar Doğru. var. Kurtöbi de o konuda mizandan önceyi gönderiyor. Yani daha teraziden evet. önce. <gülüyor> Doğru. Fe ee, innen nase yehrucuna utaşen bin kuburihim İnsanlar e, kabirlerinden, mezarlarından susuz bir şekilde çıkacaklar. Fe yeridûnehu ve artık akmaya intikal etmeye başlayacaklar. Kabilen mizani ve sırati. Yani mizandan ve sırattan önce susuz bir şekilde yola koyulacaklar. Ve thani, ikincisi e, vükil cennet. İşte, havuzun ikincisi de nerededir? Cennettedir. Ve kilahuma, yani hem işte hesaptan önceki havuz, hem de cennette olan havuz hus vakilavumu ikisi cüsmâ Kevser diye isimlendirilir. Evet alıntıyı burada bitirdi. Ve Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre Ve bunu da bunuda hasen bir rivayet olarak görüyormuş. Ennahu kâle der ki inne li kulli nebiyyin havz. Evet havuzlar çoğaldı hocam şimdi. Her peygamberin bir havuzu vardır ve innehum, ve onlar yetebbahuna öönecekler eyhüm ekseru varidatan ve varidetin yani hangisinden daha çok insan içecek diye öönecekler bak benim havzumdan daha çok insan içti içti şeklinde faydalandı şeklinde birbirleri arasında öönecekler ve inni ercu ben... yine dondu. Umut ediyorum ki en akuna e, ekserhum varid yani olay. Yani en çok rağbetli olan havzu Kevser benim kev, e, havuzum olsun diye umuyorum diyor. Rivayet bu şekilde. Evet. Ha da ve nakala Kurtubi eee ve Kurtubi şunu naklediyor en men ghalifa cematul muslimin cel ve ve yani e, Müslümanlara muhalefet eden onların görüşüne karşı duran kim gibi hariciler gibi ravafiziler gibi mutezile gibi e, ve kaza e, ve kaza, e, Valimeti veya zalimeti neyse artık. Valimeti. Nasıl okuyoruz hocam bu cemin cennet olsa gerek. Keferebaa bu hocam. Keferebaa bu hocam. El valimetel fesakete zalimler ve fasıklar. Tamam. Hı el e, mûlinet mûlineti değil mi hocam? El mûlinet. Nefl olabilir. Yani bu... Mûlene lanetlenmiş mûlene. Bu olur. Yok mûlane demiyor hocam. Ha şey pardon m ayın ha. Şey, evet evet. Açıkça. Açık Açıkçası. Evet, evet evet. Bu tür e, Müslümanlara karşı duran kimseler e, yuturdu anil havdi. Bunlara havzu kevser yasaklanacak. Kovulacaklar, havzu kevserden faydalanamayacaklar. Lima waka minhum minal havdi. Yani böyle içine daldıkları görüşten dolayı. Buna karşı durmaları itibariyle e, hesabı sorulacak. Havz-ı Kevser'den bir yudum dahi faydalanamayacaklar. Ve e, hadithul havzi e, bu Havz-ı Kevser hadisi ravahu mine sahabeti bid'un ve thalathuna yani sahabe e, tabakasından yaklaşık otuz küsür sahabi nakletmiştir, rivayet etmiştir diyor. kâde en yekun mütevâtiren. Yani bu itibarla neredeyse mütevâtir düzeyindedir. Yani genel genel derhalde bizim Hanefi'de buna meşhur mu diyorlar hocam? Mütevâtirin bir tık altı. Evet ama bu işte yakın diyor ya. E, bayağı 30'a yakın yani epey epey. Doğru. Yani o meşhurun da biraz üstünde demek istiyor sanki değil mi? Evet, evet. Bayağı mütevatire yaklaşmış yani. Evet. Ve kat verede hadithu şu hadis devarit olmuştur. Havzi fil cenneti mesiretü şehri. Yani benim cennetteki havzımın mesafesi bir aylık yol mesafesindedir. Bir aylık yol yürüyerek ve zeva yahu yani burada eşit ölçeklerde neler vardır işte konaklama yerleri vardır yani bir aylık yolun mesafesinde konaklama şeyleri neyse mesafede odu bei suyu sütten daha beyazdır ve ri atyabu bu minel miski Kokusu misk kokusundan daha güzeldir. Ve ta'muhu ta tadı da el ve ve min minel aseli e, Baldan daha lezzetli ve daha tatlıdır. Ve ebradu minel e, Kardan, buzdan daha soğuktur. Ve el-yenu minel zebedi ee, köpükten daha yumuşaktır. Yani suyun üstünde olan köpük olur ya. Ondan daha yumuşaktır. Ve hafatahu ve min mine Onun kenarları, havuzun kenarları e, sarı yakuttan süslenmiştir. Ve evanihi min fıkkati eee onun kap kacağı gümüşten yapılmıştır. Ve kizanuhu e, kenucu semai maşrapaları hani bu çeşme kültürünü hatırlayın arkadaşlar. Onların başında böyle su içmek için bir de zincirle bağlarlar. Öyle bir şey var. işte o maşrapaları da gökteki yıldızlar kadardır. Yani çok men şeribe minhu şerbeten, ondan bir parça içen ve ondan içen kimse la yazmau ba'daha ebeda. Asla asla susamaz. Susuzluk yaşamaz. Evet hocam, bu konuya dair ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Yok. Bunlar da genelde çok fazla uzun bir şey almayan konular. Devam. Evet. hocam? İhtilafın pek olmadığı. Şey. Evet. Hı -hı. Yani rivayetlere dayalı işte şurada mıydı burada mıydı, işte Hı -hı. önce miydi sonra mıydı, bu tür küçük itilafların Hı -hı. olduğu bir konu. Evet. Velce el cennetu ve naru mahlukatâni el yevme yani cennet ve cehennem hali hazırda vardır, yaratılmıştır ve bulunmaktadır. Hilafen lil mutezileti, mutezilelerin aksine. İlk cümlemiz de aynı zaten. Ey yani mevcudetanil ane yani hazırda şu an ikisi de vardır. Kable yawmil kıyamet. Kıyamet gününden önce bu ikisi mevcut. Li kavlihi taala fi na'til cenneti. İşte cennetin Övülmesi bağlamında Allah Teala'nın şu sözüne bir Yani direkt motomot anlamıştır hocam. Dikkat ediyor musun? Müteddil muttakine. Yani muttakiler için, takva sahibi olanlar için hazırlanmıştır. Ama yani şöyle hiç düşünmemiştir hocam. Dikkat edersen. Yani bir şeyin kesin olması anlamında gelecek de o bile olsa mazisiyle kullanılır. Evet. Kıyametle ilgili ayetler gibi. Evet. Yani oradan hiç şey bakmamışlar. Onu ee, tartışıyorlar e, zaten. E, İtiraz da geliyor konuda. Doğru. Ee, ya bu, bu, bu buna benzer tartışmalar şeklinde de var hocam. Yani bu işte geçmişe mi geleceğe mi raci şeklinde e, Yahudi literatüründe de var. Hı. Yani aynı konu bağlamında değil de özellikle Beşayir-i Nübüvve yani peygamberler eee yani o işte yani Müslümanlar ve işte ehli kitap arasındaki reddiye kültüründe de söz konusu olan bir şey yani. Zihin zihin benziyor hocam yani. Evet doğrudur. Ve fî vasfîn nâri e, ateşin nitelenmesi cehennemin nitelenmesi bağlamda da u'iddet lil kafirîne kafirler için hazırlanmıştır. Yani bunlar geçmiş sigada kullanıldığı için bunlar var. وَلِلْحَد۪يثِ الْقُدْس۪يِّ Hadis-i Kudsi'de de şöyle geçer diyor. اَعْدَتُ لِعِبَادِ السَّالِح۪ينَ Salih kullarım için hazırladım. مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ Yani hiçbir gözün görmedi. وَلَا اُذْنَ اُذُنَ سَمِعَتْ Hiçbir kulağın işitmedi. وَلَا خَتَرَ عَلَى kalbi بَشَرِنْ Hiçbir ee, insanın zihnine, aklına gelmeyecek bunların ötesinde çok büyük şeyler hazırladı. Ve li İsrail ile ilgili hadis rivayetinde de e, şöyle geçer. E, hocam burayı ben şey o, okuyacağım. E, meçhul okumanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. E, Utkiltul cennete e, ve e, uri, uriytun, uriytun yani evet. cennete girdim ve cehennemi gördüm üriy Nar o yani cehennem gösterildi ha cehennem gösterildi cehenneme girdim değil de yani cehennemi gördüm ha cehennem cennete gösterildi. girdim ha, evet edhhal ve ha, evet ha bu bu da şey, e, direkt fail cennetle e, ateşim yapalım. yapalım? Işte? Şey de olabilir, cennete girdirildim. Biraz kötü bir Türkçe tercih oldu mu? Cennete ha, şey, girdirildim. E, yani. e, e, cennete. Şu zamirler var ya, mutlası zamirler. Evet. Ha, onlar Udhiltül cennete ve uri tu ennare hmm. gibi geldi bana. Ha, tabii, tabii. tabii. Cennete, anladım. Şimdi, anladım. Tamam, şimdi anladım. Yani Mutomut, evet. motomut cennete e, sokuldum. Ateş, Ateş, Ateş gösterildi bana şeklinde. <gülüyor> Ve herdi siyagatu, bu siyag, muvaffaatul ilmadi hakikaten, yani gerçek anlamında mazi için kullanılır, yani geçmiş için kullanılan bir siyagdır. Fala ucha lil anha ile mecazi. Yani dolayısıyla bunu mecaza kalbetmenin, mecaza yormanın herhangi bir yolu yoktur. İlla vardır neyle bir sarıya ayrı. Başka sarih açık açık bir ayet geçecek ki e, ha, tamam o zaman mecaza kalbedebiliriz. Ama bu sigaları kesinlikle şeye, e, mecaza hamledemeyiz diye ifade ediyor. Doğru mu anladım hocam? Evet. Ev evet. evet, evet, Sahih-i <gülüyor> delaletin ve açık bir delil olması lazım. Yani açık bir ayet ve açık bir delil olması lazım. Ve fil mes'eleti bu konuda hilafun lil mutezileti yani mutezileyle bir uyuşmazlık, anlaşmazlık vardır. Bir tartışma vardır. Evet. Sümme Doğru, en doğru olan şudur. Ennel cennet göktedir. Ee, ve yedullu, yani insanın zihni hep bir, aynı çalışıyor demek gözüm. Şimdi İngilizce'de de bir kelime var ya, heaven. Hı. Heaven hem gök anlamına geliyor, hem cennet anlamına geliyor. Yani yani Dünyanın neresine gidersen git hocam. Yani böyle e, de, kutsallık, işte cennet hep gökle ilişkilendirilmiş. Ve biz yukarıdan düştük ya. Şeyde. Evet. Yani, yani bir, bir ortak şey var hocam yani. Ortak evet, bir bakış var. Evet. Ve yedülle aleyhi kavluhu te Allah teala Allah-u Teala'nın sözü de buna delalet eder. de sidretil Muntaha Yani e, sidreti müntaha yani en son sidret sedir ağacı bildiğim kadarıyla. Değil mi hocam? Evet, evet. E, yani en, o bahçenin sonundaki en sonundaki şeyde indaha orada ne var? Tabi bunu böyle göğe yükselen bir şekilde telakki ediliyor. indaha cennetül me'va orada me'va cenneti vardır. E, ve kavlu aleyhissalatu vesselamu Yine Hazreti Peygamber'in şu sözü diyor. Sakful cenneti arşurrahmani. Cennetin tavanı e, allah Teala'nın ne diyelim? Tahtı. Arşıdır. Taht, tahtıdır. Evet. Vaktiyle şöyle de bir görüş var diyor. Dendi ki fil ardı. Cennet dünyadadır, yeryüzündedir diye. Yine başka bir görüş var. Vakfı ile şöyle dendi. bil vakfi. Yani burada herhangi bir görüş belirtmemek gerekir diye de bir görüş var. Bu itibarla hayzu la yâlemuhu illallah Yani bunu ancak Allah bilir. Allah bilir. Yani kimse bilemez. Vaktârahu şârihül makâsit. Makâsit yani taftazani de bu görüşü benimselmiştir. Ve emmen naru cehenneme gelince fe kîle denildi ki tahtel ardaynissab'in Yani bizim Türkçe'de yedi kat yedi kat yerin altında deriz değil mi hocam? Burada ardayn diyor yedi, yedi kere yedi on dört o şekilde ifade etmeyiz. Kesretten kinaye. Yani yedi kat yerin altındadır cehennem. Ve kîle yani bir de şöyle de e, söylendi. Favgaha, yani yeryüzünün üstündedir. Diğer bir görüş ve gıyle dendi ki bit tevakku eyden fi yani yine cennetle ilişkili o üçüncü görüşteki gibi bu konuda herhangi bir görüş Belirtmemek gerekiyor. Ucuzca bir şey olmuyor, değil mi hocam? Hocam sesin dondu da son şey. Şu an geliyor mu abi sesin? Şu an geliyor, şu an geliyor. Şimdi hocam biz bunları e, tecrübe etmediğimiz için hocam çok fazla konuşamıyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet. Tabii. Tabii ki. İnşallah tecrübe Allah. edersin. Ha, ama güzellikleri tecrübe edelim tabi tabi ee, yani. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah ve vaka fi asli şarihin e, şimdi şarihin özünde şöyle bir durum var diyor Yani herhalde şarihin kastında demek istiyor buna ziyadetun şöyle bir e, e, ekleme de var ve sıratu hakkudur yani sırat köprüsü de haktır Buradan şunu anlıyoruz yani bazı nüshalarda bu ibare var bazılarında yok diye anlıyoruz. doğru mu hocam? Hı hı. Evet leyse fil mutuni yani metinlerde geçmiyor ve keen sanki bu sonradan eklenmiş gibi diyor. Yani bir tane şahri acaba yani kimse, sanki... bakmak lazım da bir şahri yapmış bu ilanla işte dipnotta da göstermiyor yani, yani evet. finisherin müslim. Acaba şuna mı işaret ediyor? 7 8 lerde geçiyor. Ee, yok bu hadiseti de de bakmak lazım. Evet, evet. Ama yani eee ya son bu bu metin yani İmam-ı Azam hocam yani dolayısıyla bu, durum, bu durumlar normal. Yani aslında böyle bir durumun da itirafı gibi bir şey diyebilir miyiz hocam? Orada? Şeyde ben Sinobi'yi okurken de hatırlıyorum. Ee, Sinobi Hı. bazı yerlerde şöyle diyordu. Bazı nüshalarda da şöyle, şöyle geçiyor diyordu. Mesela bir yerde de iyi hatırlıyorum. Hı. Hazreti Peygamber'in oğulları sayılmıyor onun elindeki nüshalarda. Onun üzerine niye o kızlarını saydı, oğullarını saymadı diye yorumlar yapıyordu. Halbuki şu an elimize ulaşan Birçok fıkı ekber nüshasında oğullarını da sayıyor. Şunu anlıyoruz. Yani fıkı ekber nüshalarında farklar var. Ee, bazı ilaveler Doğru. var. Bazılarında olmayanlar var. Doğru. Yani e, ilk elden e, hocam benim kanaatim öyle. Yani e, gelene mal olmuş bir metin olduğunu burada görüyoruz yani. Bu önemli bir şey yani. Yani e, genel kabul görmüş bir metin olduğunun da göstergesi. Bir taraftan böyle. Ama farklı tarafları da var. Onlar geri e, geldikçe tartışırız. Evet. وَلَكِنْ مَحَلُّهُ Fakat onun yeri diyor, <gülüyor> sıratın yeri قَبْلَ ذِكْرِ اَنَّتِ وَالنَّارِ اَلْيَقْ Yani cennetten ve cehennemden önce zikredilmesi daha doğrudur diyor. Herhalde demek ki burada şunu anlıyoruz hocam. Yani başka nüshalarda e, bu şeyden sonra geçiyor demek ki. Evet. Cennet ve cehennemden sonra geçiyor. Evet. Ona işaret ediyor. Evet. Ve huve sabitun bil kitabi e, ve sünneti. Çünkü bu nedir? İşte kitap ve sünnetle sabittir. Fekale taala Allah Teala ta buyurdu ki ve in minkum illa variduha. Yani sizden hiçbir kimse oraya uğramadan geçmeyecek. Yani herkesin herkesin yolu bir şekilde oradan geçecek diyor. Galen Nevevi yufi şerh Müslümin yani müslimin şerhinde nevevi dedi ki esahihu doğru olanı enel murade fil ayeti yani ayetteki maksat şudur el mururu ala yani Sırat köprüsünün üzerinden geçmek dolayısıyla geçince ister cennetlik olsun ister cehennemlik olsun herkes ne yapmış oluyor geçmiş oluyor. ve ee, huwa ve huvel meriyu ibn radiyallahu anhu ve cumhurul müfessirine. Yani bu aynı zamanda İbn Abbas ve müfessirlerin çoğundan da nakledilen görüştür. Vakat ruye merfu'an Ve aynı zamanda merfu bir rivayettir bu ve fi sahihi muslimin muslimin sahihinde şöyle geçmekte en sırat cislun memdudun ala zahri cehenneme yani sırat sırat cehennemin üzerinde uzatılmış bir köprüdür edakku min eş kıldan daha ince ve ahaddu mine seyfi, kılıçtan daha keskin bir köprüdür. Evet, bu en çok kullandığı rivayetlerden birisi değil mi hocam? Evet. Hatta bunu duyan cemaat tir tir titlemeye başlıyor. Ve vered-eydan, yine şöyle bir rivayet vardır. Ennehu yekûnu alâ bâd-i ehl, alâ bâd-i Diyor ki e, anladığımı söylüyorum hocam e, yan, yanılıyorsam düzelt. Yani bu adamına göre değişir diyor. Evet. Eğer bazı işte cehennem ehlinden olan kimseler için evet kıldan daha incedir. E, ve ala bazı e, bazıları için ise çok geniş bir vadidir. Rahat rahat geçeceği bir yerdir. Diye ifade ediyor. Ve fi rivayetin yine e, bir rivayette de şöyle geçmiştir. E, ve yudzurabu sıratu beyne zahraney cehenneme. E, sırat köprüsü e, cehennemin üzerine kurulmuştur. Ve ekunu evvelu men yecuzu Miner Rusuli bi Şimdi bu köprüden ilk geçecek olanlar ben ve ümmetimdir. İlk önce biz geçeceğiz diyor. Vela yete kellamu iller Rusulu. Ee, yani o gün hiç kimse konuşamaz. Sadece resuller konuşur ve kelamur Rusuli. Elçilerin sözü de yevme idin o gün şu olur Allahumme sellim Allahumme sellim yani Ya Rabbi bize selametli kıl şeklinde. Yani hiç kimse konuşmuyor. Sadece peygamberler konuşuyor, elçiler konuşuyor. Onların da konuştukları şey sadece bu. Ya Rabbi bize selametli kıl kolaylaştır. Ve fi cehenneme Cehennemde de kele bu. Böyle e, çengeller, pancalar vardır. mislu Şevki sa'dani. Hocam, sağdan e, maymun, kısa kuyruklu maymun, taklitçi maymun diyorlar. He. Yani bu e, artık bir çiçek, çiçek tür herhalde. Maymun dikeni mi diyelim artık? Yani böyle maymun dikeni gibi çengeller, pancalar vardır. La yu'lemu kadru' izamiha yani ve <veya> şöyle diyen La yu'lemu kadra izamiha kimse onun büyüklüğünü bilemez. İlla Allah. Allah'tan başka. <gülüyor> ee, tahtafun tahtafu veya tahtafun nase bi amalihim yani ve insanları tutar. Amellerine göre insanları tutar. Ee, Femen bir ameliyiyi. Kimi vardır ki ameli nedeniyle helak olur. Ve minhum men, e, yaha, bu fiili bulamadım nasıl bir fiilse. Ve men dalu. Yani ilk önce biraz sıkıntı çeker. Yani e, siyaktan sibaktan öyle geliyorum anlam. <gülüyor> <gülüyor> men dalu ve belki daha farklı da olabilir muhtemel farklı dokunmuş olabilir bilemiyorum tümeyenci biraz tehlike atlatır, evet. sıkıntı çeker ama sonra kurtulur düşer yani gibi olur düşecek bu gibi... evet. düşer gibi olur sonra kurtulur hadis bu şekilde geçiyor ee, rivayetin başka bir rivayeti de şöyle geçiyor fa yemurrul mu'minuna kat turfetem Tarfete mi diyelim? Nasıl geçiyor hocam? Tarfete Tar, mi diye mi geçiyor? Tarfete diyebiliyor muyum ama? Tarfete'l-ayn. Tarfete'l-ayn. Yani müminler böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ve ke'l-berk'il-khatifi bir e, ne diyelim böyle bir hızlı çok hızlı çimşen böyle çakması yani o saniyelik o hızla geçerler. Ve ee, kettayri, böyle kuşlar gibi rahat geçerler. Ve ke ecavidil hayli ve rikabi böyle süratli atlar gibi geçerler. Kim? Hangi şairin sözünde geçiyordu hocam? Yani onlar çok güzel süratli He. atlarla geldiler diyor ya. Evet. Necip evet. fazlası şiirde mi geçiyordu? İşte o <gülüyor> atları hayal edin. <gülüyor> yani böyle hızlı, süratli atlar ve binekler gibi geçerler fena ca muslimin pardon Müslüman kurtulur ee, ve mahtusun e, murselun ve mektusun fi cehennem şimdi burada yaralanan eziyet çeken yani parçalanan da e, cehennemde kalır diye ifade ediyor. Türkçe böyle söyleyebiliriz. Ve fihazil mes'eleti, yani bu konuda e, hilaf ekser, ekseril mutezileti. Mutezilenin çoğunluğu buna karşıdır. Yani burada bir anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları vardır. Evet. E, devam ediyorum hocam ve ama kâlûhu taala ve in min kum illa variduha. Biraz önce geçen ayet kelimeler. Herkesin yolu buradan bir şekilde geçecek. Hakîle dendi ki el muradu buradaki maksat yani buradan yolu geçecek olanlar bihim el kufaru kafirlerdir. El muradu e, bilvorudî at yani buradaki maksat, yani buradan geçmekten maksat, girmek, cehenneme girmek ve burada kalıcı olmaktır. Yani, yani nasıl diyelim bunu hocam? Yani bir şey nasıl böyle bir e, takyidi, bir belirlenmişliği ifade ediyorsa çoğunluk bunun umum olduğu sanatindedir. Evet. Yani bu vurut bütün insanları mı kapsayacak yoksa aslında evet. bir hasır mı var burada ee, belli insanlar mı tartışılan mesele o. Ha, ha. Ama alimlerin evet ama alimlerin çoğunluğu genel genellemeden evet. yanalar bütün insanlar geçecek öyle, öyle, öyle diyor değil mi? Hocam? Evet. Şey yani işte Kötü o. Ile, e, dendi ki evet hocam dinliyorum. Ee, yok yani şey, e, bazı, hepsi herkes geçecek, bazı işte şey diyor, cehennem diyor ki hızlı geç, ateşimi söndüreceksin diye öyle bir tebifle buluşturuyor bazısı. O, o, or oraya da gelecek hocam, aşağıda tam dediğiniz evet. rivayetlerden tamam. tamam Evet, Fethi ile, dendi ki, manel vurudi, yani buradan geçmek, yani yani ya herkesin yolunun geçmesi diye. Şimdi <gülüyor> tıpkı çeleştiremiyoruz bu vurut kelimesini. Kuvel uburu ala metni cehenneme ve memriha. Yani cehennemin anlamındadır vurut kelimesi. Ve yeteme yezüne hale memriha. Yani işte insanlar da bu geçişe göre, geçişlerine göre ayrılacaklar. Yukarıda da bahsettim hocam. Kimiler e, kıldan daha ince kimisine geniş bir ova gibi. Evet. Onu kastediyor orada. Vakı ile bir görüşte şöyledir. Manal vurudi buradaki vuruttan maksat et girmek demek. İlla annum fakat burada şuna da dikkat etmek lazım. Mukteliful hali fil usuli Yani Oraya varışlarına göre halleri değişiyor. Bunu da akılda tutmak lazım diyor. Lime rübiye an câbir radiyallahu Yani câbir'den gelen rivayete bakarak böyle bir yorum varmış hocam. Farklı anlaşılabilir mi hocam burası? Yani herhalde şey ulaşma durumuna göre geçişte değişecek evet. demek istiyor yani. Nereye gideceğine Aynen. göre. Aynen. Evet. Ee, ne diyorum, ne, nedir o rivayet? Enne velayselatu ve selam hazret Peygamber, lamma su'ile an hadhil ayeti, Hazret Peygamber bu ayetle ilgili kendisine soru yöneltildiğinde fakale dedi ki el vurudu vuruddu dukhul. Yani vuruttan maksat dukhuldur, giriş giriştir. La yebqa berrun ve la facirun. Yani evet. burada e, yani ne işte iyi insan ne günahkar kalır illa dhalaha girerler sadece sadece bir giriş yapılır. Evet. Fetkunu al el berden ve selamen evet. yani mü'min için burası serinlik ve e, selamet olur. Evet. Keme kane't ala İbrahim aleyhisselamu Hazreti İbrahim e olduğu gibi. Hatta, ha pardon atladım değil mi hocam? Hatta, ha pardon atlamadım. Enne linnari vacicen min berdiha. Yani soğukluktan dolayı ateşe bir gürültü, patırtı olur orada. Böyle bir şey olur. E, ondan da korkar, çekinir anlamında bir şeyi ifade ediyor. Yani, aman şu müminler bir girmesin diye yani, bir Hemen çekip gitsinler de ateşim sönmesin gibi bir şey. Zaten sonraki gelecek rivayette onu ifade ediyor ve fi rivayetin başka bir rivayette de şöyle geçiyor: Tekulun naru e, ateş cehennem e, mümine diyecek ki cez veya cüzze tam hatırlamıyorum hocam nasıl okunuyor? Sen hatırlında mı hocam? Yok. Cez veya cüzze şeklinde geçiyordu. E, çabuk geç, geç git hemen. Bir an önce git. Çünkü senin nurun benim alevimi söndürüyor. Ve an Câbir'in radıyallahu anhu) eyden. Yine Câbir'den rivayet edildiğine göre. Ennehu aleyhissalâtu vesselâmü Hazreti Peygamber suil an dâlike. Bu konuya ilişkin kendisine bir soru yöneltildiğinde qaalet dedi ki ida dakhale ehlu'l cennete'l cennete yani e, cennet ehli cennete girdiğinde qaale birbirlerine diyecekler ki eleyse e, vaadana rabbuna en naridun nar yani Rabbimiz bize vaatmemiş miydi yani bu ateşin oradan geçeceğiz diye Rabbiniz bize vaat etmemiş miydi? <gülüyor> Onlara denecek ki <gülüyor> Siz oradan geçtiniz. Ama nasıl geçtiniz? <gülüyor> Siz geçtiğinizde orası yatışmıştı. Ateşinin harareti düşmüştü. Siz hiç hissetmediniz bile ateş olup olmadı. Dolayısıyla diyor, evet bu da bir ne, ne diyelim e, Uyuşturma ve işte rivayetlerdir ve rivayette işte ayetler arasında bir ne diyorlar hocam? Telif mi diyorlar? Telif Telif Bunun onun örneklerinden bir tanesi burada. Fela yunafiyi kavla Dolayısıyla şu ayette çelişmiş olmaz diyor. Ula iki anha Müminler için diyor yanılıyorsam Onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Yani bu ayette de e, çelişki yoktur. Niye? Çünkü geçtiklerinde zaten cehennem cehennem cehennem değildi diye لَاَنَّ الْمُرَادَ عَنْ عَذَابِهَا Yani buradaki maksat nedir? Azabından cehennemin azabından uzaklaştırılmış olmalarıdır. Ve an رَحِمَّهُ اللّٰهُ mücahidden nakledildiğine göre ee vurudul mukmini Nare, yani müminin e, cehennemden geçişi huwa massul humma e, mes e, yani mesl yani mess, fiil olarak da okuyabiliriz. Yani hastalığının insanın vücuduna dokunması gibidir. Yani müminin cehennemden geçişi. Hz. Peygamber'in şu sözü El-Humma min seyhi cehenneme. Yani Humma cehennemden gelen bir şeydir veya onu andıran bir şeydir gibi bir anlamı var hocam feyh genellikle yaradan kan akması, adım geliştiği gibi anlamları var. Yani cehennemi hatırlatır. Hani böyle ateşli hastalık ya hocam. Evet. O itibala bir benzetme. Evet. Ve huve bu da mahmulun ala yani şuna yorumlanır. Ennel mu'mine tukefferu dünubuhu fit dunya bil humma. Yani bu humma hastalığına yakalanması itibariyle dünyadaki günahları ne yapar? Örtülür. Ve e, nahvihim, nahviyah. Buna benzer sıkıntılı hastalıklar. Liela olmasın diye e, yuhsinu e, bi elemin nâri'inde vurû diye. Yani oradan geçerken işte cehennem as, a, ateşi şey yapmasın, ona fazla dokunmasın la yaluk Yani bu şu anlamda değildi yani şeyde e, ahiret yurdunda cehennemi görmeyeceği anlamına değil yani azabı dokunmasın dokunmaması anlamındadır diye ifade ediyor Doğru mu diyoruz hocam hocam enteresan bir şey yani dünyada ateşlendiğimizde <gülüyor> yandığımızda cehennemdeki şeyde hafleme olacak anlamı çıkarıyor ilginç bir şey ya, ya hem de hocam bak. Şimdi, ilginç olan şey yani sırat sırat köprüsünün üstünden geçerken hocam hı hı. yani normal işte günahın var o günahın kadarını çektiğin zamanki gibi değil hocam sırat köprüsünün üstünden geçerken. Evet. Ee, Vakıla yine dedik ki el muradu bil vurudi yani burada vuruttan e, maksat cüssu cüthû, cüssuhum Havleha. Yani orada onun etrafında diz çökmektir. Diz çökmeleridir. Kema yuşiru ileyhi kavlu Teala. allah Teala'nın ayetini işaret ettiği gibi. Sümme nüneccillezînet teqav. Mutlakileri kurtarırız sonra. Ve nedir zalimine cifiye Orada zalimleri de diz çökmüş bir halde e, bırakırız diyor. Ve hâkese zekerehu sahibul keşafi keşafın sahibi böyle zikrediyor diyor. Burada da eleştirecek hocam. Ve huve min desaisin mutezileti. İşte bu mutezilenin desiselerindendir. Yani ondan da geri kalınmıyor değil mi hocam? Yani zemahşerinin keşşafı el-sünnet nezerinde en önemli e, tefsirlerden olmakla birlikte en sünnete muhalif şeyler hiç görmezden gelinir ve eleştirilir. Hay su en terussurate. Çünkü onlar sırat köprü, köprüsünü inkar ediyorlar ya. Herhalde şunu demek istiyor hocam. Yani sırat köprüsünü bu şekilde yorum. Köprü olarak değil de işte cehennemin kenarından geçmek gibi. Herhalde öyle bir şey yapıyor. Valla, falas fil ayet delalete ala juthu juthu them Yani ayette herhangi bir delalet yoktu. İnsanların cehennemin kenarında diz çökece, diz çökecek Müslümanları müminleri oradan alıp kurtaracak, diğerlerini oradayla bırakacak. Böyle bir delalet yoktur diyor. Bu arada ben kaptırdım, gidiyorum ama sesim geliyor, değil mi hocam? geliyor. Aman gel, gel, gelmeyince uyarın hocam. <Gülüyor> Nazar değmesin şimdilik gidiyor. <gülüyor> Eyvallah. Allah yardım ediyor hocam. İnşallah. <Gülüyor> <gülüyor> Bel kavlu e, aksine e, Allah'ın sözü ve nedarü zalimine nefsiye ciddiye bu ifade tam tersine e, delalet et, etmektedir diye ifade ediyor. Aslında Peki, hocam Mutezili, evet. mutezili alimleri e, benim bildiğim kadar erken dönemde bazıları bunları mecaz yorumluyor ama sonraki dönemdeki mutezili alimleri özellikle ahiretle ilgili bahislerde e, bunlar tamamen sem'iyat meseleleridir. nasıl söyle kabul etmek gerekir e, diyorlar diye hatırlıyorum ben Kağıt Atlı Cebbar ve sonrasında. Yani ya herhalde, her, herhalde hocam onları görmemiş e, üstadlar. Öyle erken diyor. dönemde bazıları var. E, bunları mecaz olarak yorumlayan ama bu bütün mutezileyi etmek doğru değil. Ama mutezile deyince de hocam bu e, özellikle dokuzuncu e, asır anlaşılır hocam. Ondan en şey şaşalı dönemi o zamandır yani. Öyle bir, ama tarafta o dönemde, <gülüyor> bu bir tarafta de... bakıyorsun. Bir tarafta bakıyorsun. Ebu Hüseyil var bir tarafta bakıyorum Nazım, Cahiz falan hepsi böyle evet. şey gibi adamlar yani. Tabii gibi çok, adamlar. E, çok free, eğer yani bir ayrı bir alem. Böyle bir Hı -hı. hepsini böyle bunlar Mutezili işte sistematik budur diyebileceğimiz şey aslında Ebu Haşim ve sonrasında da ziyade e, bir aidiyet her şeyi herkesin inan belli Mutezili diyeceğimiz ki öncesinde o erken dönemde çok farklı görüşler söyleyebiliyorlar birbirlerinde. Ya sonuçta hocam yani ehl Sünnet'le yani mutezilerin yaşadığı süreç yani yapı itibariyle yani fikir demiyorum ama yapı itibariyle benziyor yani bütün mezheplerin yaşadığı süreç değil mi? Tabii. Evet şimdi gelelim hocam organların konuşması meselesine. Hı, evet. Hocam bugün niyetim kabir azabına kadar gelmek hocam. Kabir azabı başlı başına bir konu olduğu için onu evet. e, haftaya başlarız diyorum. Muhtemelen e, bir sayfa falan kaldı. Bir iki sayfa. Olur hocam. Sümme minel akaidi. Yine şurada akidedendir. İnanılması gereken hususlardan bir tanesidir. Enne intâgal ta cevârihi hakkul. Organların konuşması gerçektir. Sâle Teâlâ allah Teala buyuruyor ki aleyhim تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ ve وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا O gün, işte o gün işte dilleri, elleri, ayakları yaptıklarına şahitlik edecek. Yani bunlar ne olduğunu anlatıp dökecekler. Ve kâle allah Teala yine allah Teala şöyle buyuruyor hatta İza ma ja'uha şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum işte o gün geldiğinde işte kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecek. Bu iki ayet diyor. Ve indel mutezileti, mutezileye göre ise la yecuz la yecuz zari Yani böyle organların konuşması bunlar şey değildir. E, caiz değildir. ya Veya mümkün değildir. Kelam nosyonuyla konuşacak olursa Bel tilke şehadetü minnallahi teala fil hakikati. Yani hadisatında e, bu şahitlik özü itibariyle allah Teala'nın şahitliğidir. İlâ <gülüyor> ennehu fakat burada şuna dikkat etmek gerekir. Sübhanehu azâfeha ilel cevâre-i yani anlamda bir genişlik olsun diye bunu neye e, e, nispet ediyor ilgilsin, anlam genişliği olsun diye. Yani haklı zaten sonuçta burada Allah'ın bilmesi kastediliyor, deniyor. Evet, son dedik dediklerim duydunuz mu hocam? Biraz kesildi ama... Ha, tekrarlayayım o zaman. Evet. Bazen oldu. şurada şurada şey çıkıyor. Bağlantınız zayıf deyince biraz kestirebiliyorum. Evet. Ee, yani aslında buradaki kastedilen şahitlik Allah'ın şahitliğidir. Yani Allah'ın her şeyi kuşatması, bilmesidir. Fakat Allah Teala diyor, e, anlam anlam genişliyorsun. Daha kolay anlaşılsın diye bunu organlara nispet etmektedir. Bu evet. şahitliği. Kullâ e, deriz ki nahnuna kulü kezalike evet böyle e, olduğunu söyleriz. De ennehu subhanehu. Çünkü allah Teala yuzhiru hâza ala tariqi herbil adeti. Yani allah Teala bunu harikulade olağanüstü bir şekilde ortaya çıkaracak kelamı yani Hazreti Musa'ya e, burada Tirmiz'de var adaldı değil mi hocam? E, evet evet. Ağaçta ağaçta kelamı yarattığı gibi Allah e, bunu olağanüstü mucizevi bir şekilde yapacak ev ihlika fiha fehme ve kudrete ala ve işte yani ne diyelim onları böyle anlaşılır ve konuşmaya güç yetirebilecek bir formatta yaratacaktır o organları ve kavlu şu söze gelelim fikil kel ada yani şu halleri bu organları da ortaya çıkaracak. Tedullu şuna e, işaret etmektedir. Ala sudur tilkel amali. Yani amellerin çıkması, yani bir bir sayılıp dökülmesine delalet etmektedir. İyi anladım hocam. Farklı bir şey söyleyebilir miyiz? Evet. Evet, evet. Ve tilkel emaratu, dolayısıyla bu emareller ee, bu işaretler hüsemma şehadatin yani şahitlikler olarak isimlendirilmiştir. Kemal yeşhedu hazel alemu biteğayyurati ahvalihi ala huduthiha. Yani işte bu alemde ortaya çıkan değişiklikler bir anlamda nedir? Alemin yaratıldığına e, delil işarettir. Aynı onun gibidir kema qaleul dediği gibi fe'm'rdu'l yani bu görüş kabul edilmez ve aşağıda sayacak yani şey ene yani bunu da bir anlamda sembolik yorum olarak kabul ediyor diyor herhalde qunbi nin görüşüne uygun bir görüş olduğu için ma Şununla birlikte enne hamle'l ayet ale'l mecaz. Yani usulü eleştiriyor değil mi hocam? Yani bu usul <gülüyor> ayetin mecazi bir şekilde yorumlanmasıyla beraber Mutezile'nin görüşüne benzer olması itibariyle kabul edilmez diyor. Ma imkan'il hakikati. Yani yani gerçek anlamında değerlendirmek dururken Evet. Yani niye böyle e, mecaz şeylere girelim? Yani bu şey değildir Allah muhalhirin yani nasıl Dolayısıyla nas'ın zahirine aykırı bir şekilde şey doğru değildir caiz değildir Yani bu açıkça ifade ediliyor yani hakiki anlamda yani diye Tamam biraz müteşbililik olsa Evet yapılabilir ama burada buna ona gerek yok diyor Hal Antaka Allahu antaka kulli Dediler ki Allah Teala her şeyi konuşturduğu gibi biz de konuşturuyor. Evet, bu tartışmayla geçti. Şimdi e, ebedilik eee meselesine geldi. La tefniyan. Bu ikisi ne olmaz, yok olmaz. Ey zevatu Yani hem cennetin hem cehennemin varlığı yok olmaz. وَمَا فِيهِمَا مِنْ اَهْلِهِمَا İçinde olanlar hem kendileri, yani hem cennet ve cehennem hem içindekiler yok olmaz, ebeden, asla ولا e, yefni mi diyelim hocam? Yefni, mı diyelim. Evet, yefni yefni değil, değil mi? اِقَابُ اللّٰهِ وَلَا سَوَبُهُ Yani Allah'ın azabı da ondan ya. sonra mükafatlandırması da sonsuzdur zamansızdır yani sermet bir anlamda zamansızlığı ifade ediyor evet. değil mi hocam? Evet sonsuzluk evet şimdi geçelim vasiyeye ve fil vasiyeti vasiyede de şöyle geçiyor diyor el cennetü ve nârü hakun cennet ve cehennem haktır gerçektir ve huma mahlukatani ikisi de yaratılmıştır ولا فناء لأهلهما ikisinin de içindekilere yok oluş yoktur li kavlihi taala cenneti yani Allahu Teala'nın cennet ehli hakkında şöyle demesine bina. uiddet <gülüyor> lil muttakiler için hazırlamıştır ve fi haqq cehennemlikler içinde de şöyle söylemiştir hatırlarsanız uiddet lil kafirine kafirler için hazırlanmıştır e inlaqahuma Allahu taala li's-sawabi yani onları ne için yaratmıştır? mükafatlandırmak ve cezalandırmak için. ve ehlul cenneti fil cenneti halidun cennet ehli cennette kalıcıdır. ve ehlu'n-nari fi'n-nari halidun cehennemlikler de cehennemde kalıcıdır li qawli ta la fi haqqi'l mu'minina şu söze bina ula'i ashabul cenneti onlar cennet halkıdır cennet ashabıdır. fun fiyha halidun ben anlamı açık zaten bunları tercüme etmeyelim ve fi hakkil kuffar takfir küf, altında da ula'i ashabun nar fun fiyha evet bu aktarman yaptı ve zehabel cehmiyetu vehumü cebriyetul halisatu yani cemiyet işte cebri cebri haliset diye bildiğimiz şey grup şöyle düşünmüştür ila anhuma tefniyani doğru değil mi hocam? bu evet. okuma tarzı hı hı. Ee, ikisi de yok olacaktır diyor ikisi ve yefni ahlumu İçindekiler de yok olacak bu bile şüphetim kesinlikle şeksiz şüphesiz bu görüş yanlıştır diyor. Li çünkü bu görüş muhalifun lil kitabı ve sünneti ve ümmeti çünkü bu görüş kitap sünnet ve ümmetin icmasına aykırıdır diye ifade ediyor. Evet hocam sadece bir hidayet ve dalalet var. Yani yaklaşık e, bir sayfa hızlıca yani. onu da bitirelim istersen hocam. Olur, olur. Yoruldunuz <gülüyor> mu? Tamam. Vallahu teala يهدي من يشاء. Allah Teala dilediğini hidayet eder. Ey, ey ile ilme ve taat. Yani imana ve itaate ulaştırır. Fadlen minhu, cömertliğinden dolayı. Ey e, leca'alehu mağhara cemalihi ve mahalla yani, onu ne kılmıştır? Yani, büyüklüğünün ortaya çıkması ve mükafatın e, yer bulması için. Böyledir. وَيُوذِلُّ مَنْ يَشَاءُ Dilediğini de e, saptırır. kufri بِالْكُفْرِ وَالْمَاسِتِ Yani, e, inkar ve günahlı. اَدْلَ Bu da adaleti dolayısıyladır. Yani, bunu da Neyi ortaya koyuyor? يَجْعَالِهُ مَظْحَرَ celalihi, O yüceliğinin azametinin وَمَوْضِيَ اِقَابِهِ Ve e, azaplandırmada yer bulsun diye. Yani anlamını bulsun diye. Farklı söyleyebilir miyiz hocam? Yok. Küfür ve maaliyet. Yok yok. Doğru hocam. ثُمَّ هِدَايَتُهُ Sonra hidayeti demek تَوْقِي ve ihsanu. Yani insanı muvaffak kılması ve ona e, güzel bir şeye ulaştırmasıdır. Ve hâdîhî cümnetun matviyyetun malûmetul gadiyyet. Yani bu e, açık bir şeydir. Yani e, bu herhalde özel bir tabir hocam. Bilginiz varsa e, burada söyleyebilirsiniz hocam. Yani kendi içinde malumunu gizleyen bir şeydir. Öyle anladım ben, bilmiyorum. Evet. Farklı önermesi bilinen bir matriye cümle içinde. Evet. Evet, önermesi açık olan bir cümle. Aynen. Ve lize, bu nedenle e, lem yeteablet lehu'l imamu Yani imam daha fazla şey söylemedi diyor. Konuyu gerek, daha da... Gerek de, yok yani. Gerek duymadı diyor. Vektefa bir fikri ma fihi min ihtilaf ba'd el yani bazı insanların bu konudaki ihtilaflarını zikrederek geçti diyor sadece. Kaysu gale şöyle diyerek ve idlaluhu hiddan yani Allah'ın saptırması kulunu terk etmesidir. Ey yani ademu nusratihi fi makami tahqiqihi ve mena tasdiqi yani bir şeyin o şeyin gerçekleşmesi ve e, maksadın doğrulanması bağlamında kulunu yardımsız bırakmasıdır. kızlanı odur. Ve tefsirul <gülüyor> hızlani kızlanı açıklaması da şudur. En la yuvaffikan abdu. Kulunu muvaffak hılmamasıdır. Ey <gülüyor> la yamilhu onu sevk etmemesi ala ma yerdahu yani ondan razı olacağı bir duruma sevk etmemesidir. Ey ala ma yuhibbuhu minel imanü vel ihsanı. Ki Allah'ın sevdiği şey nedir? İman ve ihsandır. O kulu ona eriştirmemesidir. Ve yakunu sebeben liradarrabbi <Sessizlik> anil abdi. Ki iman ve ihsan nedir? Allah'ın, Rabbin kulunu sevmesine bir sebeptir. Ve huve o yani ey elhizlanu <Sessizlik> hizlanı ve amhu yani e, rızasının olmaması adlum Allah'ın adaleti gereği olan şeydir id la aleyhi ki yani e, başkası için hiçbir şeyin zorunlu olmaya olmaması itibariyle herhalde burada şunu mu diyor hocam yani Allah'a dışarıdan bir şeyin zorunlu olmaması veya şunu mu diyor yani Adamın cezası neyse sadece onu vermesi, ondan ötesini vermemesi. Yani bu adalet kendi kendisinin kendisine koyduğu bir prensip şey değil. Bir başkası tarafından kendisine getirmiş bir zorunluluk ha. değil. Ha, yani diyor ki biz mutezilerin anladığı gibi anlamıyoruz diyor yani değil mi? Evet yani e, niye adalet olarak böyle e, yapmış oluyor? Yani bir zorunluluktan mı bir şeyden mi? gerçi Mutezile de böyle diyor aslında. Burada Allah kendi kudreti ve evet. adaletiyle sınırlıyor diyor aslında orada. Aynen. Ama iş, tartışma biraz siyasi yer aldı hocam. Peki bakalım. "Vakad vada'a şey'e fi Allah her şeyi yerli yerine koymuştur. Allahu Teala, Allah'u Teala bilir ki, "Femen yuridu lillahi yuridu en yehdiyehu Allah her kimi e, yol göstermek ister ise yeşrah sadruhu din İslam'ı kalbini İslam'a açar ve men en yuddilahu kimi de saptırmak isterse sadrahu onun kalbini e, daraltır. böyle hani şöyle insanları şöyle boğarlar ya hocam şöyle orada bir şeydan şey şey yapar aynı o şekilde böyle göğe yükseltiliyormuş gibi. وكذا عقوبه المخذول على الماسيهti yani ne diyelim e, terk edilen kimse e, yani günahkar olan kimsenin durumu da aynı bunun gibidir diyor. ey adlun minhu Allah'ın adaleti gereğidir. fi nadar-i erbâbil ve ashabin nukûlî. Yani e, e, aklani olanlar da naklani olanlar da bunu çok iyi bilirler. Diyor. Yani buradan bu anlaşılır. Diye ifade ediyor. Ve fil mes'eleti bu konuda da e, yani bu hidayet ve e, dalalet konusunda da mutezilenin şeyi vardır itirazı vardır. Onlar ne diyorlar? Sadece gösterme diyor değil mi? Allah evet. gösterir. Yani bu kendi fiilini yarattığı için ona gösterir diyor. Evet son paragrafımız hocam. Vela nekulü. <gülüyor> şöyle demeyiz. Ve fi nuskatin. Başka bir nusada da şöyle geçiyor. Vela yecüzü ennekule. Yani şöyle dememiz mümkün değildir. İnneşşeytane yeslibu. Yeslibu değil mi hocam? Yeslibu değil yani. Yes, di değil. Emin olamadım ama. Ben yeslibu diye hatırlıyorum ama hocam. Yeslibu. Evet. Yeslibuymuş hocam. Ben de öyle hatırlamıştım. Yeslibu. Evet. Yeslibu. Tamam. Evet, yes, tamam. O şekilde okuyalım şeytan الشَّيْتَانَ يَسْلُبُ min مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا Yani şeytan e, mümin bir kuldan zorla e, imanını alır demeyiz. اَيْلِ قَوْلِ الْتَالَى Yani Allah Teala'nın şu ayetine binaen اِنَّ اِبَاد۪ي لَيْسَ Yani ey şeytan sen işte benim kullarım üzerinde herhangi bir yetkeye sahip değilsin. Ey hüccetün ve tasallutun ala igvai ahadin minel muhlesine. Yani böyle gerçekten dinini Allah has kılan hiçbir kulu yoldan saptıracak bir hakimiyete, bir tasalluta, bir delile sahip değilsin anlamındadır diyor. ولكن نقول فقط şöyle deriz yed'ul abd yed'ul iman. Kul imanı terk ettiği zaman ya yetruku bi Yani tercihiyle ve gücüyle terk ettiği zaman sev an يكون bi sebebi şeytan. Ha o zaman ne olur? İşte şeytanın ihvası bir sebep olabilir. diyor. Ev heva, ev heva nefsehu ve işte nefsinin heva hevesi de buna bir sebep olabilir diyor. fe izâ terekehu yani kul imanı terk ettiğinde fehine idin o zaman yeslubuhu minuh şeytanı şeytan ondan şeker alır. ey yani yec'aluhu tebi'en fil filhizden yani Allah'ın terk etmesi bağlamında da şeytana tabi. Allah şeytanı terk etmiştir. Ona tabi olanı da Allah yine onu da terk eder. فَيَكُونُ lehu عَلَيْهِ sultanu İşte bu durumda işte kul imanı terk ettiği için şeytana açık bir konuma gelir. وَهَذَا مَعْنَ قَوْلِهِ Bunun anlamı şudur. اِلَّا مَنِ اتَّبَعْكَ مِنَ الْغَاوِينَ Ancak bu sapı sana tabi olanlar وَقَوْلُهُ تَعَلَى yine şu ayet-i kerime, limen tebiheke minhum işte sana tabi olanlardan le emlen le emle enne cehenneme minkum ecma'ine işte sizlerden cehennemi dolduracağım diye evet, evet hocam e, baya bereketli bir ders oldu ya, epey ağzına evet. sağlık hocam eyvallah hocam sizin de huzurunuza birlikteliğinize katkılarınıza sağlık hocam